Şehit olduğunda dünyadaki hayatını Allah unutturuyor. Çünkü hatıraları falan var ya dünyada. Onlar onu çok canını yakar yani üzer. İşte günahları var hataları var. Yeni bir hayat ona veriyor Allah. Yeni bir hatıra veriyor. Yeni bir hatıra. Onun için o hatıralar bütün devam ettiği için çıkaramıyor onu. Yani çünkü her an bir yaratılış var ya. Hatıralarımızla biz her an yaratılıyoruz. Ona da o anda yeni bir hatıra verildiği için Bütün hayatı muntazam gösteriliyor O yüzden Yani hiç böyle günahsız Terbiyeli böyle güzel huylu bir insan olduğuna inanıyor Bir de Yani önümde görmemiş Ama normal insan olduğunu biliyor Bildiğimiz insan ama Hayatı güzel mekânı da güzel Yani onu dünya olarak orayı zannediyor yaşadığı mekanı zannediyor. Hatır alanın beraber verildiği için. Yani şehit hiç öyle kurşun acısı, şurum hiçbir şey duymaz. Hiçbirini bilmez. Ya yani normal akışında devam eder. Hiç yaşadığının farkına bile varmaz. Ya zor günler olur. Şey olur. ama Allah'a tevekkül etmek lazım. Yani çok utanç duyar insan sonra. Mesela Allah hastalıklar verir, dertler verir, belalar verir. Mutlaka o hayırlı sonuçlanır. Allah'a Allah sonuna kadar hüsnü etmek lazım. Allah'a Allah da insan rezil rüsvayı olur. Çok acıdır Allah'a suizan etmek, Ağla Allah seni. Çok aptalca bir harekettir. Ömür boyunca Allah'a hüsnü etilir. Hep Allah'ın lehinde, hep Allah'ın güzel olduğu, doğru olduğu yönde düşünmek lazım. İnşallah. Böyle düşündükçe onun doğru olduğunu da görürsünüz zaten. Suizanda sonunda bir gün rezil rüsvayı olur insan. Daima hüsnü zannedecek. Mesela kolu kırıldı. Hüsnü zannedecek. Hastalandı. Hüsnü zannedecek. Mutlaka hayır vardır. Tabii. İnşallah, inşallah. Mutlaka hikmetle yaratılır. Ya bir beladan korur Allah. Ya daha iyisini yapar. Daha güzel olur. Mesela şehit oluyor. Ya bir de git şehitlere sor. Gerilere yatarak ağlıyor. Şehide bir sor bakayım. Tabii, ya tabii. Ne kadar rahatsız o ya. Tabii, tabii. Ne, o şaşırır da ya ne ağlıyorsunuz. Tabii. Ya. Doğru değil mi? Allah'ın evet, katında hocam. nimetlenir diyor Cenabı Allah. Yani gayet mutlu, leşesi yerinde, sevki yerinde. Gayet kaliteli bir hayata geçmiş. Tabii, maşallah. E Orada sen ağlıyorsun. O da senin haline ağlaması lazım. Her ağlayacaksın. <gülüyor> sen dünyadaki perişanlığına ağlar.